Evet arkadaşlar. Bir baba oğul müsabakasına daha hoş geldiniz. Başla. Benim yaşayla. Oğullanın yaş 15. Tabii ki arada siklet farklı var arkadaşlar. Bu kim başlıyor şimdi? Sen. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha başlar başlama saçma sapan bir vuruş yaptık. Evet. <gülüyor> Tuval var arkadaşlar. Yokmuş. Devam arkadaşlar. Devam. Devam arkadaşlar. Devam. Koş! Koş! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Spiker İngilizce biz Türkçe arkadaşlar Kardeşim hadi tut at! Ah! Vur! Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gol yiyorduk az daha, oğlan bize golü sallıyordu. Ayy! Evet arkadaşlar, tek kale oynuyor bizim oğlan gördüğünüz gibi. Tek kale maç oluyor. Tabii biz oynayamıyoruz, niye? E çünkü bu işi bilmiyoruz arkadaşlar. Güzel Maç hakkın. Aa! Oo! Oo! Vay! Oğlum ne yapıyor bu? <gülüyor> Arkadaşlar, kendi kalemize gol atıyorduk. Size, size laf anlatıyoruz diye. Haydi. Vallahi gol yiyorduk ha. Vallahi gol yiyorduk ha. Allah koş! Pas ne yaparsın? Oğlum niye pas veriyor? Ben vermedim ki onu. O kendisi verdi. Şa bastım. Şa. Ya arkadaş benim bastığım tuşu gerçekleştirmiyor ki bu. Baksana bak ben oraya mı atıyorum? Allah. Mete şimdi gülmekten ölüyordur bunu şimdi YouTube'dan seyrediyordur. Bak bak bak bak bak bak bak bak. Mete nasıl oynuyoruz Mete? Mete bizim kuzenimiz oluyor. Senin Eniştemizin hayır senin kuzenin benim yeğenim. Hadi. Ya arkadaş. <gülüyor> Gördüğün gibi kalecinin kucağında. Şimdi bir degage yapıyoruz arkadaşlar. El degage değil la. El degage değil la. Fred. <gülüyor> Rashford. Ah. Bu matter, matter. Ah! Bu At arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk <gülüyor> defa kaleye geldik, şutu attık ama olmadı. Faul var. Ben ben kullanıyorum. Ben yaptım. Ben mi yaptım? Ben yapmışım arkadaşlar. Arkadaşlar maç Kullan. hakkındaki yorumlarınızı Kullan. bekliyoruz. Ben kullanıyorum şu. Maç hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Fred. Arka... İlk yarı bitti. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Gördüğünüz gibi 90 dakika bir çabukçak geçti. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Dakika, 30 dakika, 30 dakika ya sen boş verdi, 3 dakika, 5 dakika. Evet. Şimdi ben bu tarafa mı atacağım? Yönümü şaşırdım ya. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pres yapıyoruz ama evet pres işe yaradı. Pres müthiş pres. Bir evet şut daha hemen bir pas daha hemen bir pas bir pas bir Allah Allah pres yapalım bakalım ne olacak Pires. Pires, pres pres pres pres pres Şut ha Attım. Ben gol atacağım tabi öğreniyorum arkadaş. Ne zannettin? Ah, ah, evet, fan seyciler! Juventus, clearly aren't looking comfortable on the ball at the moment. Predictability has just crept into their play. And it's wow. Wow, The balls come loose wow. and the chase is on. Rushner. Koş koş oh, right. Arkadaşlar güzel yapıyorduk değil mi? Alışıyor. Arka şey şeye alışıyoruz arkadaşlar. Sen söyle. Mouse stick midir, mouse stick midir ne atsa ona alışıyoruz. Gördüğünüz gibi maç iyi gidiyor. Haydi haydi. Gol Allah Goal! seni be. Gol. Ama orada offside vardı. Ya, ya, ağlama. Ya, ağlama. Devam devam. Bas hadi nereye basacaksın? Ağlayacaksın oynamayalım. Ya şey. devam, devam. Ağlayacak. Duyuyorsunuz değil mi? Oğlan bize ne diyor? Ağlayacaksan <gülüyor> oynamayalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o ben anlamıyorum ki ben kaleciye atmıyorum ki bu kaleciye nasıl gidiyor çok bu top anlamıyorum ben ya. Basıyorum. Bas bir kere ben bir kere basıyor. bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Ben yürü yürü. Pas verme yürü. Hızlı yürü. Ya nereye koşayım gitmiyor basıyorum basıyorum gitmiyor. Ya hızlı koş be. Kaça vurdu. Ya ben vurmuyorum arkadaş nasıl yapıyor ben pas vermeye çalışıyorum ya. Allah Allah oyuncu değiştiriyor arkadaş yanlışlıkla basmış pardon Hadi tut aferin sana be hadi be Bernatski nereye vuruyor Lan oğlum nereye vuruyor Oğlum bir bak Bak bir daha golleyeceksin be Chance Pjanic. Shooting chance. Atamadı ya. Atamadı ya. Atamadı ya. Sonra takma. takma. O. Evet. evet. Evet. Hemen hemen hemen hemen. Süper. tebrikler. Tebrik ederim gel. Teşekkür ederim bir dahaki maç